Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Aralık ayı bitti bitecek yan ayakla tt denemeleri arıyoruz aYT denemeleri daha henüz çok revanşta değil gündemde değil diyelim tt kampları arıyoruz konularımız bitti hangi yayınlardan kamp yapalım hangi denemeleri çözelim hangi yayınları denemesi iyi o zaman bugün size tam tamına 16 tane kamp ve tt denemesi önereceğim Buyurun videomuza geçelim İlk denememiz 3 4 5 yayınlarının TET deneme seti. Şimdi 6 tane deneme var. TYT sınavına baya bir yakın. Soruları gayet güzel. Eğer ki orta düzeyde bir öğrenciyseniz bu deneme size göre. Başlangıç seviyesi için biraz zorlayıcı olabilir ama orta düzeyde ve orta üstü ve sınav ayarı dediğimiz seviyelerdeki öğrenciler bu denemeyi alıp çözebilirler. İkinci olarak yanıt yayınları. Yanıt yayınlarının bu denemesinde içerisinde 4 adet deneme var. Soruları yeni nesile adapte edilmiş sorular. Orta ve orta üstü öğrenciler bu yayını çözebilirler. Üçüncü olarak altın karma. En çok önerdiğim yayında budur aslında. Yani yayın değil ama toplama diyelim. İçerisinde 10 adet farklı yayınların deneme setleri var. Deneme setleri değil de denemeleri diyelim. Bir öğrencinin gerçekten çözmesi gereken denemeler var içerisinde. Bazen çok mesela 10'undan içerisinde 2 tanesi kötü yayınlar olabilir ama yani o 8 tane yayını uygun fiyata almanız güzel olur bence. En kötü ihtimalden bahsediyorum. Bu sene daha da güzel yapmışlardır büyük ihtimalle. 10'undan 10'u onu gayet güzel yayınlar diye düşünüyorum. Alıp çözün hani mutlaka bu altın karmayı çözmenizin istememin sebebi bir öğrenci sadece bir deneme seti üzerine gitmesin, farklı farklı denemeler görsün, farklı soru tipleri demek. Farklı soru tipolojileri de sınava adat olmak için gayet iyi bir seçim olacaktır. Dördüncü olarak hocalara geldiğin konsantrasyon denemeleri. Başlangıç seviyeler gönül rahatlığıyla çözebilirler. İçerisinde yeni nesil adat olmuş birkaç soru tipi var. Hani tüm sorular böyle hepsi yeni nesil şey değil. Sınav ayarında diyebiliriz aslında. Çok zor sorular yok içerisinde ama zorlayıcı sorular da var elbette her denemede olması gerektiği gibi bu yayında alabilirsiniz mutlaka yani başlangıç seviyeler ve orta seviyeler hocalar geldiğin konsantrasyon denemesini alabilir bu aralar gündemde olan 3D yayınlarının tt deneme seti bu da çok güzel zaten 3D yayınlarının kendi kitaplarını da ben çok seviyorum şurada bir yerde olması lazım hani şu set mi şu mesela çözüm 3D Tamam bu denemeyi alın orta orta üstü çözebilir yani orta ve orta üstü vesaire çözebilir bu denemeleri. Şöyle bir 60 70'leri görüyorsanız rahatlıkla çözebilirsiniz bu denemeyi. Hani 50 netlerde olanlar da bir zorlayabilir. Ama başlangıç seviyesine pek uygun değil onu söyleyeyim hani. Direkt başlangıç seviyesinde ilk deneme olarak bunu çözerseniz bozozarsınız, sıkıntı yaşarsınız. Altıncı olarak kafa denginin TM ve TS TYT kampı 4 bölümden oluşuyor ÖSYM'in yeni tarzına uygun 2660 soru ve video çözüm var içerisinde ara tatillere bölünmüş hani ara tatillere göre bölünmüş kazanım odaklı cevap anahtarı da var yani daha ne olsun içinde TT'yi bitirdiniz bir TSC veya bir TMC olarak hani bir tekrara ihtiyacım var benim nasıl tekrar yapacağım kitaplardan mı yapayım kamplardan mı kafa dengenin bu kampı içinize her türlü yarayacaktır o zaman başlangıç seviyeleri için de bir TET kamp denemesi önerelim TM'cilere ve TS'cilere. Kurumsal deneme yayınlarının 6 günlük bir TET kampı var. TM'ciler ve TS'ciler için. Başlangıç orta seviyeye kayabilir. Hani yavaş yavaş bu yayını da alabilirsiniz. O zaman bir tane daha gelsin. Bu da sayısalcılara kurumsal denemenin 6 gün TET'si. Yine dediğim gibi başlangıç ortaya kayabilir. Taysalcılar siz de unutmadık, merak etmeyin. Şimdi bomba gibi denemeler gelecek. Dokuzuncu olarak bilgi Malı 2000 soruluk TET kampı. TM'ciler, MF'ciler, TS'ciler, ilciler alayı çözebilir bu kampı. Kapsamlı bir kamptır. Soru tipleri olsun, hani soru çeşitliliği olsun. İyidir yani bu kampı çözün. Tezegen yayınlarının 7 adet TET denemesi, başlangıç seviyeleri canı gönülden bu yayın çözebilirler. Gezegen yayınları güzeldir. Hani başlangıç seviyesi için yeni nesil soruları var. Ben de çözmüştüm aslında. Sorular güzel. Başlangıç seviyeler gönül rahatlığıyla çözebilirler bu yayını. Bilgi sarmalın 2021 için yapmış olduğu bilgi kontrol denemeleri var. Kapağı çok güzel. İçi de bir o kadar güzeldir bilgi sarmala güvendiğimiz için. Bu yayını alıp orta üst düzey öğrenciler çözebilirler bu denemeleri. Başlangıç seviyesine uygunluğu pek yoktur ama orta ve üst düzey günün rahatlığı çözün sizi geliştirir seviyesi düşük olan TM ve TSC'ler gezegen yayınlarının 6 artı 1'lik yani toplamda 7 günlük TET kampını alabilirler günün rahatlığıyla başlangıç seviyesindeyseniz veya başlangıç seviyesinin sonu orta seviyenin başlangıcındaysanız bunu alın işinize yarayacak ve sizi geliştirir biraz zorlama ister miyiz 13. olarak sıra dışı analiz yayınlarının TET denemesi Yeni nesil soruları bayağı bir var. Gerçekten içinde fazla derecede yeni nesil soruları var. Bu yayın güzel bir yayın. Orta derecesi değilseniz, orta üstündeyseniz bu yayını alıp bir çözün. Şöyle bir görün bakalım yeni nesil sorularla ilgili ne kadar ilginiz var, ne kadar iyisiniz, ne kadar kötüsünüz. Bir bakın. Babalara geldik. 14. Paraf Başarı Kampı. Ona da TET denemesi. Çok konuşmama gerek yok sanırsam. Parafı biliyorsunuz. Parafın çözülmesi gereken bir yayın olduğunu da biliyorsunuz. Hele ki TYT denemeleri, AYT denemeleri. Hani Parafın kitabı yoksa bile denemelerini al mutlaka çöz. Başka da bir şey deneme bekleme. Heh şunu söyleyeyim. Başlangıç seviyeleri için çok uygun değil. Ama her denemelerin hani ilk 3 falan böyle başlangıç seviyeleri de çözebilir. Oradan sonra hani biraz daha güçlenirim diyorsanız bunu da yine de alabilirsiniz. 15. olarak Paraf'ın elit Karma denemeleri. Buna da az önce söylediklerimin aynısı geçerli. Soruları biraz daha elit düşünün ama başlangıç seviyeleri biraz artık çözmesin bunu. Şimdilik başlangıç seviyesindeyseniz. Onun için farklı yayınlar önerdim. Onları çözün. Son olarak Tonguç'un... 5'li motivasyon denemesini öneririm sizlere. Başlangıç seviyeleri canı gönülden çözebilirsiniz. Orta seviyeler canı gönülden çözebilirsiniz. Orta üst seviyeler canlı sıkılabilir. Sorular çok zor sorular değil ama düşündürücü sorular. Hani böyle bir 100 net yapıyorsanız böyle 115'i falan görmek istiyorsanız çözebilirsiniz. Motivasyon denemeleri adı üstünde. Motivasyonunuzu gerçekten yüksek tutar. 80 net yapmıştım oldu bu denemede. Hani çözün motivasyonunuz biraz artsın. Motivasyonunuz düşükse çözün bunu. Toplamda 16 tane TET denemesi önerdim, kamp önerdim karışık bir şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Ben İsmail Demir, hoşçakalın.